Merhaba sevgili balık burçları Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balıklar koca bir yılı devirdik geride bıraktık. Sizin için e, radikal değişimlerin yaşandığı bir seneydi ancak 2022'nin en şanslı burçlarından birisi siz olacaksınız. Bu müjdeyi vererek başlamak istedim. E, Ocak yorumlarında da geçtiğimiz ay en çok izlenen e, burçlara ilişkin bir sıralama gerçekleştirmek istedim. Böylelikle. Sizlere e, ufak bir teşekkür olsun istedim. Şimdi e, Kasım ve Aralık aylarında tutulmalar döngüsünü geride bıraktık. Özellikle Aralık ayında gerçekleşen tutulmayla beraber kariyeriniz, geleceğiniz, gelecekle alakalı atılması gereken adımlarla ilgili artık bir döngüyü tamamladınız. E, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ev, yuva, aile, kariyer, geçmiş, gelecek dengesi arasında gelgitler yaşamış olabilirsiniz tam olarak önünüzü çizmeyi başaramamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık e, Jüpiter'in bereketiyle beraber 2022'de e, şifa alanacağınız ve şifa dağıtacağınız bir e, dönem başlıyor olacak. Sizler için sevgili balık burçlarım. Ocak yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış, abone olmamış arkadaşlar varsa Abone olarak bana desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Destekleyen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi bakalım Ocak 2022'de sizleri hangi gündemler bekliyor? 2 Ocak tarihinde Merkür oğlak burcundaki transitini tamamlayıp kova burcuna geçecek Merkür'ün kova burcu geçişiyle beraber biraz daha sezgileriniz rüyalarınız bilinçaltınız devreye girmeye başlıyor sevgili balık burçları özellikle geçmiş meselelere çok fazla kafayı takabilirsiniz ee, rüyalarınız çok aktif olabilir bazen çok düşünmekten uykularınız kaçabilir ee, burada Aslında sanatsal veya yaratım tasarımla alakalı bir işle uğraşıyorsanız bunu Faydalı bir hale çevirebilmeniz mümkün gibi gözüküyor. Ancak e, tabii ki zaman zaman e, buradaki enerjiyi de dış dünyaya aktarabilmeniz gerekecek. Aksi halde toksik bir duruma dönüşebilir. 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu da 11. evinizde. E, bu yeni ay yükselenize de güzel bir açı yapacak. E, özellikle bir hayaliniz, bir umudunuz, bir hedefiniz için yeni bir başlangıç, yeni bir terfi, yeni bir yükseliş toplum nazarında, toplumun gözü önünde e, ortaya çıkabilecek yeni bir oluşum içerisinde bulunabileceğinizi söyleyebiliriz. Kariyer gelirlerinizle alakalı bir e, yenilik gündemi de. Yine bu kapsamda değerlendirilebilir. 3 Ocağa geldiğimizde Jüpiter'in ay düğümleriyle karesi artık ikizler veya yaksının son demleri. Jüpiter burcunuza girmiş olacak. Özür diliyorum. Jüpiter 1 derece balık burcuna kadar ilerlemiş olacak. Özellikle yükseleniniz veya güneşiniz ilk derecelerde ise bu etkiyi çok bariz bir şekilde hissedeceksiniz. Zaten bir buçuk yıllık bir döngü içerisinde kadersel süreçlerle sınandınız ve 3 Ocak'ta da aslında e, görmeniz gereken durum her neyse artık içinde bulunmuş olduğunuz girdaptan çıkmanız gerekiyorsa belli bir rotaya doğru ilerlemeniz gerekiyorsa bununla ilgili Artık görmezden gelemeyeceğiniz büyüklükte bir durumun o açığa çıkışı söz konusu olacak. Bu yine kendinizi hangi alanda gördüğünüz, hangi yönde ilerlemek istediğiniz geçmişiniz ve geleceğiniz arasındaki dengeyi sağlayacak bir durumdan bahseder. Aslında sezgilerini sizi yönlendiriyor. Aslında neyin size iyi geleceğini biliyorsunuz. Ancak süreçte tabii ki alışa gelmiş olduklarımızdan. Ee, çok da uzaklaşmak istemiyoruz. Çok da onların birisinde durmak istemiyoruz. Bu sebeple bazen kadersel olaylara direnç gösteriyoruz. Ee, ve bu süreçte bu e, kare görünümle beraber zorlansak da aslında e, gitmemiz gereken rotaya doğru ilerliyor olacağız. 14 Ocak tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlayacak. 10 derece kova burcunda zaten yıla Venüs Retrosu etkisiyle beraber giriş yapıyoruz. Yani Ocak ayı da retrolar ayı olarak değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Aslında 2022'ye girmeden önce 2021'den kalan işlerimizi halledip çözümlememiz gerektiğini gösteren etmenler bunlar. Merkür retrosu 10 derece kova burcunda 12. ayımızda özellikle. Geçmiş meseleleri değerlendirmeniz gerekiyor. Çok fazla geçmişte yaşananları düşünebilirsiniz. Diyalogları, konuşmaları, karşılaşmaları, tanışmaları. Eskiden hayatınızda olan insanların bir şekilde hayatınıza girmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz. Eski dostlarınız ve eski arkadaşlarınız bilhassa. Ancak tabii burada çözülmesi gereken sorunlar varsa bunları çözmeniz icap edecek. Yeniden hayatınıza almanız. Gerekmeyebilir e, olayın gidişatına göre tabii ki e, süreçler farklı olacaktır. Ve e, Ocak sonuna kadar da bu Merkür Retrosu'nun etkisi devam edeceğinden e, büyük bir girişimde bulunmak için çok doğru bir süreç olmasa da içinize dönmek, e, biraz daha ruhsal çalışmalara zaman ayırmak adına da e, güzel bir e, dönemi anlatıyor. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Oldukça ilginç. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında boğa, ikizler ve yengeç şeklinde ve hepsinin 27 derecesinde dolunaylar yaşıyoruz. Gerçekten bize verilmeye çalışılan mesajlar tamamlamamız gereken aşama ve süreç aslında çok bariz bir şekilde kendisini göstermeye başlıyor. Yengeç Burcu'nda meydana gelen bu dolunayla beraber aslında biraz daha rahat ve akışkan enerjiler içerisinde olacaksınız. Yengeç Burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. Burada artık hayattan daha çok tad almak, keyif almak, hayatı daha aktif bir şekilde kullanmak, yaratıcı bir şekilde kullanmak adına bir takım kararlar alacağınızı görüyoruz. Bu kararlar aşk hayatınızla ilintili olabilir, yatırımlarınız ve çocuklarınızla ilintili olabilir. Herhangi bir hobiyle veya projeyle ilgileniyorsanız bu konularla ilintili olabilir gibi gözüküyor. Belki sizi aşağı çeken bir gönül meseleniz varsa bunu tamamlamaya bitirmeye de karar verebilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı kafanıza takılan bir durum varsa bununla alakalı gelişmelerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. 18 Ocak tarihinde Uranüs Retrosu bitecek arkadaşlar. Ee, 10 derece boğa burcunda Uranüs tekrar düz başlıyor olacak. Uranüs tabii ki geçtiğimiz aylarda retro pozisyondaydı ve yıllardır <gülüyor> ortalama e, 4 yıldır da Uranüs Boğa burcunda sizin haritanızın 3. evinde özellikle düşünme biçiminizi, iletişim şeklinizi değiştiriyor. E, yakın çevrenizi değiştiriyor, çevrenizdeki insanları değiştiriyor bu süreçte. E, belki artık e, farklı açılardan özellikle iletişim, sosyal medya gibi alanlardan gelir elde etmeyi de sembolize ediyor olabilir. Uranüsün retro sürecinde geçtiğimiz aylarda özellikle çevrenizle alakalı bir takım farkındalıkları ulaşmış olabilirsiniz. Yani sürekli kendinizi yanlış ifade ettiğinizi, bir türlü derdinizi anlatamadığınızı fark ettiyseniz şayet burada problemin sizin üslup sorununuzla alakalı olduğunu fark ettiren deneyimler yaşamış olabilirsiniz ve bu konuda çözüm yolları arayışına girmiş olabilirsiniz. Şimdi retronun bitimiyle beraber aslında zihninizin çalışma prensiplerini çok daha iyi öğrendiniz. Etrafınızla kurmanız gereken diyalogların seviyesini çok daha iyi kestirebilir oldunuz. Bu nedenle Uranüs'ün düz seyrini hemen Ocak ayında hissetmesek de Önümüzdeki aylarda artık kendinizi ifade ederken daha rahat, daha akışkan enerjiler altında olacağınızı söyleyebilirim. Çevrenizle alakalı daha pozitif gelişmeler yaşayabilir. Belki sürpriz anlaşmalar, sözleşmeler ve görüşmelerle de ilgilenebilirsiniz gibi gözüküyor. 19 Ocak tarihinde Güneş Kova Burcu'na geçecek. Güneş'in oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova Burcu'na geçmesiyle beraber biraz daha iç dünyanıza yöneliyorsunuz. Özellikle o toplumsal rollerinizden uzaklaşıp o kalabalıklardan uzaklaşıp kendinizi inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ee, özellikle bu Merkür Retrosu ile beraber yaptığınız geçmiş muhasebesinde e, belki de neyi nereye koymanız gerektiğini e, daha iyi tahlil edebilmek adına e, bir es vermek isteyebilirsiniz hayata. Ve böylelikle e, rüyalarınızın, sezgilerinizin, içsel dünyanızın daha aktif bir şekilde çalışacağı bir süreçte söz konusu olacaktır. 24 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars'ın Oğlak Burcu geçişi söz konusu. Evet siz bir taraftan inzivaya çekilmek isterken, bir taraftan kendi içinize dönmek isterken Mars'ta Oğlak Burcu'nda kariyer hayatınız ve sosyal çeranızla alakalı bir şeyler yapmanız gerektiğini size e, hatırlatıyor olacak. Belki de bağlı bulunduğunuz topluluklara liderlik etmeniz, bir şekilde ön planda olmanız, e, sizden başka o projeyi yapacak e, kimsenin olmayışı veya sizin bilginize, sizin tecrübenize ihtiyaç duyulması gibi konular gündeme gelebilir ve bir şekilde bir bakmışsınız ki bir grubun başındasınız, bir kitlenin başındasınız veya bir arkadaşınızın yanındasınız. E, veya e, istemeden de olsa kariyer basamaklarını hızla ilerliyorsunuz gibi bir gündem söz konusu. Aslında burada içinize dönmenin, ruhunuza dönmenin, özbenliğinize ulaşmanın e, gündelik hayatta çok da bir şey yapmadan belli bir noktaya erişilebileceğini e, gösteren bir etmen olduğunu fark edebilirsiniz. Yani siz kendi içsel motivasyonunuzla yöneldiğiniz zaman aslında günlük işlerde bir şekilde sizin peşinizden gelmeye başlıyor sanki. E, bu gerçekle de yüzleşebileceğiniz güzel e, mucizevi etkilerde söz konusu. Ve ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs Retrosu bitiyor. Çok şükür Venüs Retrosu bizlerin Merkür Retrosu'ndan daha çok zorlayan bir gökyüzü olayı. Çünkü hem parasal gündemlerimizi hem aşk ilişkilerimizi hem de estetimizle alakalı konuları sembolize ediyor. Bu etki sizin 11. ayınızda meydana gelmişti. Burada kariyer hayatınız, kariyer gelirlerinizle alakalı beklemede kalan meseleler, sosyal çevreniz, hedefleriniz, idealleriniz, amaçlarınız ve umutlarınız evinde meydana gelmişti. Şimdi ise artık burada hızla ilerleyeceğiniz, ne istediğinizi bildiğiniz, bir şekilde size belli bir misyonun verildiği, eksikliklerinizi tamamladığınız bir süreç başlıyor olacak sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir ay olur sizler adına. 2022 yorumlarını mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Özellikle 2021 senesi ay düğümlerinin transitleri sizleri nasıl etkiledi e, yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olacağım. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Apocus hesabı veya evrenselkadimbilgi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Hoşça kalın.